Merhaba. Hadi gelin insan memesini çizelim ve bu organın yaptığı şeylerden bahsedelim. Hem kadınların hem de erkeklerin göğsünde süt bezleri bulunur. Kadınların ergenlik döneminde de bu süt bezleri gelişmeye başlar. Ama erkeklerde genelde gelişmemiş bir halde kalır. Önce gelin buraya adını yazalım. İşte bunlar süt bezleri. Ve temel görevleri Bebeklerin beslenmesini sağlayan sütü salgılamak. Her bir süt bezinde tutulan süt, laktiferoz kanalı adı verilen ince kanallarla meme ucundan boşaltılır. Hatırlıyorum da ilk bebeğimi beklerken sütün nereden çıkacağını merak ediyordum. Çünkü hiçbir delik göremiyordum. Göremememin nedeni ise orada tek bir delik olmamasıydı. Meme ucunda çıplak gözle göremeyeceğimiz kadar minik ve çok delik vardır Evet, laktiferöz kanallarını da hemen yazalım Laktiferöz kanalları, meme ucu ve meme ucunda gördüğümüz koyu bölgeden boşaltılır Buradaki bu koyu bölgeye, areola denir Biliyor musunuz, areolanın olmasının nedeni yeni doğan bebekler Çünkü yeni doğan bebekler iyi göremez Yemeklerine kolaylıkla ulaşabilmeleri için de gebelik döneminde daha da koyulaşan bu koyu bölgeye sahibiz. Buradaki süt bezleri mioepitalyel denen hücrelerle çevrilidir. Hadi size bu kelimenin ne anlama geldiğini söyleyeyim. Mio, kaslar veya kasılmayla ilgili konuşurken kullandığımız bir önektir. Buradan anlıyoruz ki bunlar kontraktil yani kasılmayı sağlayan hücrelerdir. Ama aynı zamanda epitel hücrelerdir de. Epitel hücreler vücudumuzu kaplayan hücrelerdir. Buradaki kırmızı hücreler, Mioepitelyal hücreler. Bunlar hem süt bezlerini kaplıyor, hem de laktiferöz kanalları aracılığıyla sütün dışarı çıkması için gereken kasılmaları sağlıyor. Gördüğünüz tüm bu yapılar bağ dokuyla destekleniyor. Bir. Göğsün temelini oluşturan dokularsa Kolajen ve elastindir. Kolajen, elastin. Tüm bu bağ doku yapısı güçlü bağlarla birbirine bağlanır. Ve bu bağlar aynı zamanda memeyi de göğüs duvarına bağlar. Bu güçlü bağlara Cooper ligamenti denir. Memenin yumuş yumuş olmasını sağlayan şey ise yağ dokusudur. Yağ dokusu aynı zamanda buradaki yapının da bir parçasıdır. Ve aslında süt bezlerinin yanı sıra kolajen, elastin ve bağ dokuyu da destekler. İşte bu yağ dokusu. Adipöz doku dendiğini de duymuş olabilirsiniz. Bir sonraki videoda ise süt salgılanması için miyoepitelyal hücrelerin ne zaman kasılmaya başlaması gerektiğini, vücudumuzun bunu nasıl anladığını ve neler olduğunu anlatacağım. Hadi şimdilik hoşçakalın.